Bu için bir şey. ee, çok büyük emekler var, inanılmaz bir proje, çok büyük bir proje. Çünkü böyle şeyler bir sürü çektiklerinizin unutulduğu günlerden bir tanesi. Şimdi görürsünüz ki artık o hareket ediyor, ee, böyle işler yolunda. TCG'nin gemisinin klas eşliğinde makine performansını testini yapıyoruz. Bu testler nasıl icra ediliyor? Geminin üzerindeki teknik ekipmanın maksimum düzeyde tüm gücünü tek tek bir program doğrultusunda test ediyoruz. Bugün öncelikle endürs test yapacağız. İlk yarım saatinizde yüzde gideceğiz. Sonraki iki saatinizde yüzde yüzle gideceğiz. 2 saat sonra makinelerin yağ basınç sıcaklık yerlerine bakacağız. Eğer bir sıkıntı yoksa 2 saat daha devam edeceğiz. 4,5 saat sonra e, endüstrisi bitirmiş olacağız. E, i̇ki çeşit crash stop var bu gemide. Bir Siemens'in yazılımsal crash stopu yani tek düğmeye basarak e, bu yazılımın haricinde bir crash stopumuz daha var. Onda da full ilerideyiz. Yine e, gaz kollarını tabir edelim kulerideyiz. Sıfıra çekiyoruz ve maksimum tonistan alıp geminin yine e, kaç boy gittiğinin ölçümünü yapacağız. Yüksek sırattan crash stop testi yapılacaktır ters bilgisini. Tamam. 5 4 3 2 1 0 Yere göre sıranı doldur. Tamam gördün mü? Yere göre 4 4'ler Sürat 2 ya. e bir yapmış olduğumuz test dönme manavrası, circle dediğimiz manevraydı. Maksimum dümen açısında kaç metrelik bir dönüş çapına sahip olduğunu gözlemliyoruz. Kızımız 19 kadar <gülüyor> <gülüyor> Başlıyorum 5'ten geri sayıyorum ve başlıyorum. 90 diyerek başlıyorum. 90 yüzde başlıyoruz arkadaşlar. 5, 4, 3, 2, 1, 90 kayıt. Sancağ 20. Hüman geç de. Hüman sancağ 20 de. Son 5, 4, 3, 2, 1, 110 alalım. İskele 20. Hüman İskele 20'de. Bir daha T.C. Ganaloğlu gemimizin e, seyir testleri esnasında demir testimizi icra etmiş bu Demir testimizde kontrollü demir salma ve kontrollü şekilde demir atma, kastaynola fren testlerini icra ettik. Bu testler kapsamında eskile ve sancak olarak iki demirimizi operasyon olarak Klas Nezareti'nde işlerlerini karşılayacak şekilde operasyonumuzu gerçekleştirdik. Elektriksel olarak hazır. Bütün e, sistemleri kontrol ettik ve emniyetli bir şekilde teslim ettik. Sıfırdan başlayıp buraya gelmek gerçekten çok duygulandırıcı. Bu sadece kendi gururumuz olarak değil, ailemizin, sevdiklerimizin gururu olarak da sırtımızda. Bazı mahallemizden tetajan kokularının gelmesi, bazı mahallemizden yemek kokularının gelmesi, mahallelerimizde duşluklarımızda duş alınması bizim için düşünülemeyecek, bundan üç sene önce, iki sene önce tahmin edemeyeceğimiz bir gururdu. İnsan tabii projenin içinde yer alırken, inşa aşamasında bulunurken, e, Gemin yüzdüğü günleri çok hayal edemiyor. Orada bir karmaşa, kaos, sürekli bir çalışma. Fakat geminin ilk limandan ayrıldığı an, o ay e, şu an üzerindeyiz ve açık denizdeyiz. Tamamen kendi imkanlarımızla seyir halindeyiz. Bu gerçekten çok büyük bir gülür ve mutluluk geliyor. Teknik seyri de yaptık? TC Genoloğlu'nun makine entegrasyonlarını tamamladık. Makinelerin endurus testlerini yaptık. Ameryansi testlerini yaptık. Liman kontrollerini tamamladık. Savaşlatıcıların testlerini tamamladık. Bu sırada Türk Doydu'nun Türk Doydu'na teslim edilmesi gereken zigzaklar, sorkun e, turningler ve benzeri manevaları tamamladık. E, demir attık, demir aldık. Bu kapsamlı bunların hepsini Türk Doydu'na teslim ettik.